Herkese merhaba dostlar Bugün PUBG serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız Ben Alican. Can Ben Esat Sen kimsin lan geri Gerizekalı Hadi başlıyoruz böyle Güzel bir video olmasını Bekliyoruz Bakalım ne olacak göreceğiz Birlikte Hadi bakayım Herhangi bir haritası iyi ama karışık seçtik. Hangi harita geldi? Aa, bu haritayı ben sevmiyorum abi. Buraya atlıyoruz bak. koyuyoruz hadi. bir daha seninle oynamayacağım ya. Bu ne ya? Saçma Oynamazsan oynama. Ne diyeyim? Ay ay ay. Davet ister Allah gönderiye. Kabul etsene davetimi Ya bu çok bir şeyim valla bilirsem ya. Yani. Tam böyle gezeki alarkep yapıyor. A atlayacağız hadi Kadir atlayacağız eladi atla ya. İki bir atlamaya hazır. Hacım yani buradan kesin inşallah. İnşallah. Şey Ay, burun, var ya, Şarkı Allah hiç insan söylemeyorsan Allah Allah hiç insan söylemeyorsan Allah hiç nefesim gelmiyor Allah hiç nefesim gelmiyor Allah beyni tokat, her yorum bir tek dolusun <gülüyor> Evet arkadaşlar <gülüyor> videonun evet, <gülüyor> ölmeyin bak bak attın Daha demin bir da, da, sıkıntı çıktı Aynen İstenmeyen bir neden oldu Aynen, Hadi beyler girin Talan Allah. ediyoruz buraya Gir gir gir, gir, gir 4x Ayrıcan kardeşimiz tamam. videonun ortasında videoyu kesmiş benim haberim yok filan böyle ya, Haberim var işte söyledim gel misin bir dakika benim, Pask, şu... benim güzel, bir şey güzel, açıp güzel, ananın güzel. telefon o güzel güzel güzel, güzel. etrafımız ya. şey. veriyor ben bir skar buldum güzel, o kadar ben bir skar buldum yalan burası var. güzelmiş Hadi değil mi güzel bu Mermi, Kim bağırıyor tamsın. lan? DP 19 sanki. Bu oyunada neden P90 yok acaba ya? Harbi ha. Değil mi? Biraz silah. Olsa, bir olsa güzel olmaz mıydı? Yani. Ha? Kim lan Allah? Adam için. mı var? Derleniyorum. Ne oldu? Adam sesi geliyor. Ölme Kadir. Sana ihtiyacımız var. Kadir. Ölme aaa Jio ölme aaa Ölme Tamam Bir dakika Unutluyoruz <gülüyor> Bir çeks Umep yaa Benim acilen çantaya ihtiyacım var çok acil Çantam yok Benim girdiğim evlerde hep çanta vardı ama Ben bulmam lazım da Güzel güzel güzel Çanta buyur sonra loot yapacağım. Şu yukarı ben böyle bir ya silah çıkmaz, ya çanta çıkmaz filan böyle. Sen Nedir benim bu çekti iparciden ya? Diyor, kimse. Yo Allah o süpüriyor. Nasıl bir şeysin? Laser aldım süper. Oyun ha. bana bilerek yapıyor ya. ya. O 4x güzel. 4x. O, 2x oğlum ben. Ya, ee, ne oldu lan? Ee, 270 tane Nereden komik emermisi var. Hadi bakayım. Bana ne Ölme ölme. Öldü ya. 6x mi buldum ben mi yanlış gördüm. He 6x. 4x'in de var. Abi mükemmel oldu ya. Ama çanta yok. İşte sıkıntımız orası. Sıkıntımız orası. Kar 98 Altıyorsun. var Ali. İster misin? Ne? Kar 98 var. ister misin? Ver, kar ver, 98. Ver, ver, ver, ver. Gel gel gel. ver. O, tamam. 4x atla ona 6x atayım. 4x var mı? Hı can Kar 98 bana lazım. Sus tersen her şeyi atlama balık. Acan Allah için. Kar 98. Var, şey Ali. Var. Oğlum ben buradayım. Yapma. Tamam. Oldu bela, ha, haberin olsun. 8x buldum. Vermiyorum. Hadi bakayım. Allah şükür de buldum. Kar 98'i ver hadi. <gülüyor> Şaka yap. Burada. Neredesin oğlum? Ver. Lan versene. Oğlum peşinden koşutma versene. Ana. <gülüyor> oğlum bak yapma bak videodayız kafanı gözünü dağıtacağım. Can, bak işi bunlara koşutma vardı. Verir misin? Allah. Verir misin? Esat nerede? Oğlum buradayım Batur lan burada doğru. burada. Oğlum siz sıkıntılı mısınız? bilerek yapıyor Allah çarpsın <gülüyor> Sen Kadir Allah'ıma hafta sonra daha eğdin 3 saniyen var çok ciddiyim 3 2 Evet Şiddet Allah çarpsın yok Kar 98 şu an sende değil mi? <gülüyor> ne? Bende değil lootun içindeydi Oğlum ne diyor lan bu? Lootun içindeydi içinde diyorum değil. mal Tam loot nerde? Düzgün konuş Düzgün konuş oğlum Yo, Lüt musun? nerede? Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak Yeter artık Neyse, Ali safe'e gitmemiz lazım hadi gidelim En sondayız da kim attı Al, bombayı? Ben ya, attım ben... Kadire İyi oldu. Hadi safe'e giriyoruz hadi, hadi hadi hadi hiç durmayın hadi Vaktimiz az Ali gel hadi gel İyi oldu Kadire 8x var yaptığın şeye bak Ali ya, hadi gel de değil, değil. Olum nerede git bulsana. Tamam. Evet arkadaşlar siz böyle kanser insanları görmek istemiyorsunuz. O önemli mi? Sizinleri kanser olurdu. Çok mu zaten istiyorsun ya? Oo Kız... harba. Yok kanın aramalı sadece 500 metre var. Tamam. Aha var. Öyle mi? Tamam, gel. Yanıma gel oğlum. Allah'ım ne olur. Tamam yanıma gelirim ya. Yanıma geldin Aptal. Ol. Allah'ım yarabbim senin aklını var. Ya oğlum gelsene şey ya. Bak adam oluyor Arada oldu. Arada oldu. Tamam sen bana verin yoluna baktım. Arada buldum doğrusu. Arada buldum doğrusu. Almayı geliyorum. Bak ne alıcan? Sen gel Oğlum alsana. Hadi vallaha kalırsın. Hadi al. Zil çok iyi. Saat kaç Ali? Hiçbir Ayak sesi var. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Ali Can? Ölme. Gel mi <gülüyor> tamam. Ali? Ali Can geliyim Ölme. Gel. <gülüyor> Ali Gel. Ali ölme. Ver. Kar 908'imi ver. Hocam vallahi kullanmayı bilmiyorsun sen. Hadi. Bak burda burda burada burada. Güzel. Mermi yok ama. Hadi bin arabaya. Bir bin bin Şutu hocam. düş sıkıyor onu Beşe yok ya. Arabadayız gel. Gel arabadayız. Kral nasıl durduruyor? Ancak. Efendim, oğlum konuşsana senin mikrofondan hiç ses gelmiyor. 5-56 ver diyorum, 5-56. 5-56 verdim Hayır. ki. Var, hem de 120 tane gereksiz. Haydi bak, ananı, dur dur dur dur. Allah aşkına. Ne oluyor lan? Oğlum ben ateş ettikçe bir şey oluyor. Hah, evet. düzeldi. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika ben... Ne oldu? kanka ben ateş ediyordum. mouse kendi kendine farklı yere gidiyo allah çarpsın ben neden oluyor bilmiyorum bi dakika ne koyayım ya sikicem 5.56 ver 5.56 gel garip garip olaylar oluyor bu videoda böyle buluyor bizi hadi böyle tekrar attın şunu Esat neredesin oğlum? Biz gidiyoruz. Bas kaza, bas bas bas bas bas, bas kaza. Ama Esat kaldı. Ya bırak git oğlum ya. Pardon. Geliyorum lan. Gel Esat. Ben yoldaşımı yerde bırakamam. Hayırlı olsun. <gülüyor> oğlum, ne oluyor Allah için? Sana bir şey söyleyeyim mi? inşal alınca bozuluyor kendi kendine inşal da gama merak. Bu bir mukadrettendir. Ya da sikerim bin arabayı. Benim ayarlarda hani hadi bas gaza. Massa, <gülüyor> hasasiyet. Bir nişans, Abi. Şöyle yap, bakın belki de bu yüzden. Abi amına koyayım ya. Dizi bulacak ya böyle bir videoda. Allah çıldıptanlık oldu. Masalı aslan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaman geçiriyoruz adam arıyoruz. Hadi bak. Düzgün şu araba Kadir. Bilgisayarın düzeldi mi Ailecan? Ya bilmiyorum. Ya. Sık bakayım bir. Dürbün açmadan, dürbün açınca sıkıntı çıkarıyor anasını sikeyim. Oo, reyidi kani. Niye öyle oldu? Oldu. Dürbün açmayacağız biz de kanka. Dürbünsüz. Kar98 kullanacağız. Dürbünle mi zorlanılır? Oğlum dürbünsüz Kar98 mi kullanılır? Aha. Adam var. Kar98'e vurmak bana. Allah için iki eli ay kapışıyor. Lokları görüyor musun mu? Ben üstlerine doğru gidiyorum. Ben de üstlerine doğru Bir tanesi sağa çıktı. Nerede oğlum ben göremedim. Aha, orada mı Kaçta? Bilmiyorum ki. Aa, bu salak burada. Bu gitti. aslan Oğlum bu ne lan her yerde adamlar da gitti. var. Oğlum ben dürbünsüz oynuyorum ha bu oyunu. Zaten bende bir sıkıntı çıktı ya. Herkes bir adam oluyor. <gülüyor> Allah'ıma Bu adamı göremiyorum. Olacak. Görsem vuracağım. Ah oğlum bak. Ah, ah oğluma. Ah. Oğlum herkes bir adam oluyor Her ben... videoda oluyor bu. Her şey videoda böyle oluyor. Vallahi diyorum ben bu bir olmuş bir şey ilkten böyle bir sıkıntı yok de videoda artık Buralarda adam olması lazım. Aha gördüm. Kar98. Bot Vot. Bu lavuk gülü oynuyor. Bravo Ali. kar 98'le ile. Headshot. Ya olalım. Headshot atmaya çalıştım ben hemen. Allah'ım. Canım az ama inşallah. Şöyle ok nerede? Hadi bırak lan Oğlum birazcık Olum dayanın lan hadi. Geliyorum Bak şimdi Dayanın Adamı nişan alacağım nereye gidecek? Hadi aslanlarım nereye? Hadi Bu oyun bizimdir 40, iki nasıl 40 kişi var lan hala? Kaçta o? Öyle adam kaçta? Aha lan adam Kral oradaymış öyledim. bir tane daha Başka var mı? O tek attı lowk bana vurdum bastı beni kaldırın ya vurdum onlar bitti öldüm o lowk tamam, buraya gel Kadir gel beni kaldır Kadir Kadir Ali vurdum bir kişi var Kadir Ali bir şey yaptı oğlum vurdum bayıldım tam kaldır evet, beni kar 98'e tek attı ya bitti be Hoş Başkanım sen Kaskın bitti. Ulan şu canı doldurayım mıydı anlayacağım? Ulan Enerji çileklerimi açayım. Bir tane sıktım, ötekine sıktığıma izin veremedim. Sesim geliyor mu onu konuşsana. Hayır. Kanka ben duyuyorsun sanıyorum, kapatmıştım. Arkadan konuşma sesi geliyor diye. Artık bürbünün aç. Esas sinahiyatını ben kurtardım ağzımca abi. Biri Hadi oğlum. Vurdunuz mu? Adam evin içinde evin içinde. Ben, ben evin gel, içine girdim ve o boyun içinde. Evet. Ne yapacağım lan? He? He? He? Dur bekle, zırhını alayım la buyun ya. He? Oğlum öl artık. Ölmüyor mü ölüyor bu. Dur kaskını alacağım dur dur dur dur. Tamam. Look Kar98 var Kadir istiyorsan al. Kadir gel o kadar istiyordun ya gel Kar98. <gülüyor> Kadir. Alo oğlum ben. Kar98'i seçeceksin. bak. Oğlum hadi alalım. Şeye gel. Araba Tam öldü. Artık bize dürbün açmadan vuracağız. <gülüyor> Esat geliyor musun? Oo 3 Üç seviye kask buldum geldim. Tamam. Hadi. Ama bir seviye zırhım var. O da ayrı mesele mesela. Sen niye loot lan? Komutan Logar. 19 kişi kaldı efendim. Hadi beyler. Dağıtıyoruz. Abi sen nasıl bir avvelsin? Ben bu Kadir'e niye veriyorum şunu? Arabayı kullanma sen. Ne olur? Ne olur? Pardon. Pardon. Öyle mi? Direksiyon olmaz. Direksiyon bozukmuş ya sat. bozuk kelimesini anladım <gülüyor> da direksiyon bozuk ne oğlum ya? Tam buralarda dur evlere git. Kan sesini görüyorum. Burada kalacağız. Tam. Burada dur dur dur dur dur. Burada taklanacağız. Ali. Duyuyorum. duyuyorum. Duyuyorum aslan tam kalkıyor. Neydi? Buradan nereleri görürüz ha. Vallahi çok iyi arada durduk. Hadi beyler, win alıyoruz. Hadi beyler. böyle deyince var ya nazar oğlum. ben dün maçta dedim ki 3-1 olsun dedim. Bir gol atalım maç önce Kadir abi dedi ki bana yararak dönerdi açık açık böyle dedi amına Adam kendisi son golü attı 4-4 bitti maç. Adan kendisi döndürdü maçı amına <gülüyor> koyayım. <gülüyor> ama dün abi çok sarmıştı maçı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dik maçar mı çok sağlamdı. Ya yani hava sağlam maçı. Yani. Hasan'la kanka. Temposu çok yüksekti maçın. Vallahi bir oradaydı bir buradaydı top hani çok zevkliydi. Baş yapma lan. <gülüyor> ay ay ay ay. Ransordlardı <gülüyor> abi <gülüyor> ya. Bizim ransordumuz. Yok kanka Yusuf olacak veya Bekir abi, Bekir. <gülüyor> tam izleyiciler aslan kralan insanlar ya. Oğlum eskiden adam bulamıyorduk şimdi fazla oluyor anlarına kuyular ya. Haye. Bari Yusuf, Ransford, Bekir abi bir kişi daha getirelim. tam sağ kapatalım 11 11 nasıl? Allah gerizekalı. İnanma inanmadım. Nerede Allah? Çok bot var abi ya. Vallahi bir de. Oğlum Amerika mı açtın Allah için? Ne? Amerika mı açtın? Kanka, Avrupa yok mı? Valla. Bundan sonra dile göre eşleşme yapacağım Amunak'ım. Ben karışık açınca daha iyi oluyor diyebilirim. Ama öyle değilmiş. Hadi hadi. Yok, Karşı evliliye Buradayız oğlum. Karşı evlerim tamam. Tf'e gidelim hadi. Uzak duruyoruz ha. Haberimiz olsun. Benim niye götüm donuyor? O kadar da soğuk değil ha. Ya balkonun yanındayım Amunak'ım. Bir zahmet soğuk olsun ya. Kadir. Ya şu an Ne olur. olur, olur. Bir sesler. Kadir arabayı al olur. gel ya. Harikis, harikis, en sevdiğim şey harikis. İne den daha çok seviyorum ama iğne daha önemli. Ne ne adam var. Ne oldu lan? Adam var. Kanka. Geliyorum yardım. Kaçta artık Alırdı yok. Kalem. Olamı yumruk aldı gitmeyin ya önünüze bakın da. Ali hani kaç kilim var? Kanka 8 kilim var. Kadir senin. Kadir. 5, 5. Benim de 5 kilim var. <gülüyor> La o zorla konuş ya. Video çekiyoruz Kadir. Günaydın. <gülüyor> Acelakınıyor. MH Khan'ı selas. Fırat Tank'ımız. Neden Hayır hadi 11 kişi kaldı. Kanka bundan sonra Türklerle kapışalım bu. Herbe ben böyle bot olunca sarmıyor Çok ezik geliyor. Türklerle de çok zor oluyor. Oğlum sadece Türkler mi oyun oynamayı biliyor acaba lan? Harbi çok merak ama. ediyor. Tamam. Denizde dron var ha denize drop. İş denize gidelim. Seyfe gel. Seyfe. Aynen öyle. Seyfe e koşuyoruz. Düşman görüldü ha. 630. Drop. Dropu diyor bir ya. Tane, i̇ki tane drop düşmüş ya? de Allah'ta biz oraya gidersek tabi. var ya ölürüz ha. Aynen. Evet. İki tane drop var. Kesin ölürüz bak ne biz orada. Beş. Kesin. Atış imkanımız sıfır. Fazla ne? Gidin. Pardon, bir az, bir orta, bir sade. Bir lider vardı. İsmi en önden gidiyordu. Çar Aa, bir saniye, bir <gülüyor> <Çegu -era. gülüyor> İsmi neydi ya unuttum? Çar Aynı basalım mı zorlanıyorsun. Abi. Lan tek atmıştım hala o. Ağa. Kadir Kardosan Kadir Kadire Kadir yazdı. <gülüyor> Ya Beş ben vurdum. Levuncan'ın canı 0'a indi. Kadir bir vurdu öldü. Oğlum biz çok uzaz ha. 35 daha geldi mi? Sizin şamandıra. Yeri yakınıma. Adam, kesin. Bak şu karşı evlerde banko var yani adam biliyor musun yani, Hadi gidelim. Oğlum, gidelim. Şanslı Ender yani. bir şey yok yani. Bakalım nerede adam. Hadi. Hayır. <gülüyor> Adam mı gördüm ben? Aha, aynen. Buralarda bir şey hareket... evet. As. Ah be. Kaçtı? Abi evin içinde şu an yani... Abi. Çıldıracağım. Bana nasıl satayım? Bana niye sıkıyor? O sen misin lan gerizekalı hayır, hayır. Yo, sen Yok, sen değilsin. Yok, adam bana sık. Ya, gerizekalı adam, adam gerdiği senden. Allah adam söylüyor. Adam iskıyor. Vallahi adam iskıyor ben bir can. Abi var ne bu? Kanka adam beni tarıyor şu an. Kaç? Kaçıyor. Arabayı da tarıyor ben arabadan arabadan göt alıp kaçıyorum ben. Adam da geliyor. Adam iskemi nasıl sıkıyor oros bu çocuğu. Yani çok Benim kaçmam sıktım. lazım. Aptallık yaptım ya ben. Öleceğim. Adam beni tarıyor ha şu an. Hala. Düşürdü beni ya. Ya nasıl sıkıyorsun Allahsız ya? Kadir koş. Allahsız dostum. Ben öleceğim. <gülüyor> Kadir! <gülüyor> öldüm. Kadir neredesin? Geri zekalı babamdasın ölürsün. Bir gerizekalı bu çocuk <gülüyor> ya. Vallahi gerizekalı ya. Lan alan dışındasın Allah. Hadi diyorum. Siz gelin lan nerede bu salak? Allah için Ali ya. Nerede o adam ya? Bu ya gideceğim ben niye öldüm ya? <gülüyor> Al, Kadir hep Allah için neredesin ya? Video <gülüyor> çekiyoruz lan. Tamam gördüm. Tamam. Kadir ya. Ya win alma seni öldüreceğim. <gülüyor> atla ya. Atla oğlum daha fazla geç. Esat senin için lan bu. <gülüyor> Esat. Seni izliyorum bakıyorum. Bak şuraya git. Öldürsen burada. Adam oradaydı yani Adam orada. Karşı evlerde adam var. Ördü Kadir de. Gel, gel kadir. Kadir, Uzaktasın. SF e git Kadir. kadir SF e git bak. Alan geliyor. Adam da var. Öldü. Kadir yanıma gelir misin bir hocam? Geliyorum. Allah'ım ya. Adam var ya Cirit alıyor karşı evde. Ben şu yukarı Abi ya Şu övde bir adam var Abi bayılttım Vurdum. Vurdum. Hadi Ali. Bravo. Bravo Kadir. Hadi. Hadi Kadir hadi hadi. Alan geliyor. Benim bir acilen bilmem lazım. Kadir düşme Abi Biz, biz kaldır Ali çabuk kaldır ölüyor. Çabuk kaldır ölecek. Adam gelecek kaldırırsam ben biliyorum. Ya kaldır oğlum yok. Tek başına da oynanmaz kaldır. Ölürsen de canın sağ olsun. la o. Hadi oğlum. Bu 5 saniye Kaldırsa neden geçmiyor mi? ya? Aa. Abi niye böyle bir şey yaptım? Aptallık yaptım biliyorum şu an. Harbi aptallık yaptım. Ör ölürsek yani Hadi Kadir. Canlı Ali olursun. hadi 4 kişi var. 3 kişi var Hadi. 3 kişi var. Yok birbirini birbiriyle kapışıyor. Bir dakika. Alan. Hadi hadi hadi hadi. Üç kişi var. Alırsınız oğlum ya. Adamlar birbirleriyle kapışıyor. İki grup kaldı. Bir üç kişi onlar var. Bir iki kişi siz var. Size. Ama safe'e gidin bak. Onun bir dakikanız var. Şu eve girerseniz oyun bizde. Şu eve girerseniz oyun bizde. Ha. Çok açık ya Bu evlere girmeniz dürbün lazım öyle de... hadi Kadir ne yapıyorsun Kadir oğlum yürüyorum. ya Dur sakla Ha ben dürbün de açamıyorum sıkıntı var şu an Kadir'in yanına gelecekler Bence git Kadir'in orada yılanlarla bu Nereden geleceklerini de bilmiyorum ki. Kadir'in yanına gelecekler vurmaya Kadir'i gördüm gördüm gördüm. Sen o? Abi. Sen olurum. Ah! O nasıl sıkamıyor ya? Adam gördü bilirsiniz. A oy soldu solunda solunda adam. Oğlum yani, çok büyük Güzel hata yaptım vallahi billahi. Headshot atmaya çalıştım Aptal gibi. Ben vursaydın ya oğlum ya. Öff. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördünüz. Biraz çekişimeli geçti. Dubinde sıkıntı vardı ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevdiyseniz like atmayı ve be. yorumlarınızı bekliyorum.